Herkese merhaba da hoş Hoşgeldiniz. Ben Emir'e. Bugün cilt bakım videosu yapmak istiyorum sizlerle. Ee, bugün hava çok soktu. Dışarıdan geldim. Yüzümü yıkadım ve cildim e, aşırı kuru yani. Çok gerilimli falan değil ama kuru hissediyorum derinden. Ve makyajımı temizledikten sonra da neden dediğim cilt bakım videomu sizinle birlikte yapmayayım. Yüzümü Laneige'in e, Moist Cream Cleanser'ı ile yıkadım arkadaşlar. Şimdi de Hera'nın Selesense ile Cildime bakım yapacağım. İçerisinde cildimi besleyen çok güzel maddeler var. Kullandığım zaman da cildimi inanılmaz rahatlatıyor, inanılmaz yumuşatıyor. Kendisinin bir fanıyım yani sonsuz bir fanıyım. Şimdi de e, formülü şişesi değişmiş. Bu bittikten sonra yeni versiyonunu denemek için heyecanlanıyorum. Yani çıldırıyorum da diyebiliriz buna. Ellerime de sürdüm. Bu arada cilt bakım ürünlerinizi ellerinize de sürmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü e, e, sonuçta nasıl ki yüzümüz her şeyden etkileniyor. Elimiz de bu soğuğa da maruz kalıyor, güneşe de maruz kalıyor. Aynı şekilde o da yaşlanıyor. O yüzden ona da bakım yapmanız gerekiyor. Bu arada ben yeni bir ürün aldım. E, son 3 haftadır bunu kullanıyorum. Şii Sedon'un e, altımın. Power Infusing Concentrate Serumu. Bunu ben daha önce, yıllar önce de kullanmıştım. Bakın iki fısı yapacağım. İki hafta boyunca full performansı nasıl gözlemleyeyim diye tek başına bunu kullandım. Cildim ne isteyecek mi ne olacak ne bitecek anlamak adına. İlk izlenim olarak söylüyorum. Bu ürünü daha uzun kullandıktan sonra gerçek yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani şu an için öncelikle bereketli olduğunu söyleyeyim. Bakın Nikit zaten oynayacak ben. Şöyle uygulama yaparken siz de bakın kıvamına. Şöyle de göstereyim. Yani ürün çok bereketli. Nem olarak cildime ne yaptı derseniz bu 3. hafta krem uygulamasından cildim artık nem nem nem diye çıldırdığı için bağırmaya başladığı için ekstra kreme geçtim. Yeni bir kreme başladım. Onu da göstereyim ama daha önceden kullanmış olduğum bir krem kendisi yeni bir ürün diyemeyiz o yüzden. Ee, Shiseido'nun bu üründe yaşlanma karşıtı cilde bir sürü etkisi olan güzel bir ürün. Onu detaylı olarak anlattığım zaman olaylara girelim. Ama nem bakımından e, yeterli bir ürün değil. Zaten bir serum normalde tek başına nem vermek adına yeterli değil biliyorsunuz. Ama ben e, benim kendi normalde kullandığım ürünlerde böyle bir şey alışık olduğum için mesela Waterbank Essence'ı tek başına krem niyetine kullanabildiğim için çoğu üründen aynı performansı bekliyorum. Beklememek lazım bu. Kullandığımız ürüne de haksızlık yapmak demek çünkü. E, serumun da emilmesini beklerken e, dudaklarıma ürünü sürmek istiyorum. Laneige'in bu lip maskine, daha doğrusu lip balımını sürmek istiyorum. Bu da e, içerisinde hafif mentolü olan bir ürün. Çok güzel. Şimdi arada bir fark var. E, onu görün diye dudağıma iki ürünü bulacağım. Önce süreyim şuna. Alt dudağıma lip bağını süreceğim. Üst dudağıma da lip maske süreceğim. Aradaki parlaklık farkını görün istiyorum. Neden derseniz, mesela lip maske çok seven insan var ama gündüz kullanmak istemiyorlar. Çünkü kendileri için çok parlak, çok çarpıcı olduğunu belirtiyorlar. İşte o yüzden bunun öyle olmadığını göstermek istiyorum size. Bunun gerçek bir gloss etkisi var. Muhteşem, ay çok bandırdım. Biraz azaltayım. Ya oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama alt dudağım üst dudağıma göre daha mat arkadaşlar. Laneige e, Lip Sleeping Mask Laneige diye okunuyor bu arada. Ben hep Laneige, diyor, Laneige diyorum ama e, kesinlikle Laneige'in Lip Sleeping Mask'i aşırı parlak. Çok güzel bir gloss. Öyle ifade edeyim. Ama Lip Treatment e, Balm olarak geçen ürün ise öyle değil. O daha çok nem veriyor. Hani onun da parlaklığı var. Yok değil ama bir gloss etkisi de bırakmıyor. Normal bir parlatıcı, normal bir e, dudak kremi sürdüğümüzde de o parlaklığı alıyoruz. Öyle ifade edeyim. Bir de içerisinde e, mentol var bunun. Ya da her neyse içerik listesine bakmadım. Distan cevizi olduğunu diyor Kokusundan da anlaşılıyor zaten. E, dudağı dolgunlaştırma etkisi falan var diyorlar. Mentol bir tık o etkiyi verir ama kılıcı olacağını düşünmüyorum. E, Hyaluronik asit falan gibi şeyler de eminim vardır. Çünkü lips, pink mask de de olduğunu biliyorum. Bu arada cildim İçine çektiği ürünü. Şimdi o yüzden göz kremini süreceğim. Laneige'in e, Perfect Renew göz kremini kullanıyorum biliyorsunuz. Daha bitmedi kendisi. O yüzden bugün rutinimde de o yer alacak. Hemen göz altıma, göz çevremi şöyle kıtlıklı tampon hareketlerle uyguluyorum. Biraz daha alacağım. Gözümün üst taraflarını da. Göz ürünlerinde e, miktara ayarlamak biraz bizim elimizde. Küçük bir miktar yeterli oluyor. Ama şu şekilde pıt pıt pıt hareketlerle içten dışa şeklinde bir halka oluşturarak gitmemiz cildi korumak adına verimli sürmek biraz cildi zedeleyebiliyor arkadaşlar. O açıdan ifade etmek istedim. Tabi herkesin kendi tarzı farklı olabilir ama normalde bu şekilde tampon hareketler daha cildi korumak adına verimli olabilir diye kendi yöntemimi sizinle paylaşmak istedim. Evet bu şekilde... Göz makyajı... Ay göz makyajı diyorum makyaj videosu çekmiyorum şu an göz makyajı. Atlar karıştı. Bugün benim için yoğun bir gündü arkadaşlar. Uzun zaman sonra atölyeme öğrenci aldım. Minik çocuklar, 9 yaş gurur falan böyle bayağı eğlendim. Ama aynı zamanda da yoruldum. Çocuklardan aldığım enerji, uzun zaman sonra ders yapmanın verdiği keyif çok güzeldi. O yüzden bu yorgunluk size orada yansıyor bilmiyorum. Bir taraftan da keyifliyim öyle ifade edeyim size. Ve de birazcık bunun eminmesini bekleyelim. Beklemesek de yeni göstermek istediğim bir tane ürünler grubu var. Onu anlatayım. Bu Aveda'nın e, narlı bir saç kremi. Saç maskesi daha doğrusu. Aveda markasını genel olarak seviyorum. Onlar da doğaya saygılı, hayvanlara saygılı bir marka. E, ve bu saç maskesi... Ya kullandığım genel olarak ürünlerini sevsem de bu saç maskesinden memnun kalmadım. Ama eminim çok sevenim vardır. Benim saçımda sadece istediğim efekti vermedi. Öyle ifade edeyim size. Rimenin'in Alkina Berry Time diye mi okunuyor acaba bilemedim şimdi. Ee, bunun da işte bu Berry Giller ailesi biliyorsunuz. Yaban mersini falan filan şeklinde. Watery krem. Ben bu kremi daha önce de kullanmıştım. 75 ml limited edition görünce hemen aldım kaçırmayayım dedim. Hemen şöyle elime şu şekilde uygulamasını yaptım. Ve onu yüzüme dağıtacağım şimdi. Bereketli bir ürün. Bu e, her tür cilde uygun. Yağlı ciltler de kullanabilir bu ürünü. Daha önce ben bunu kardeşimle Nur Efşan için almıştım. E, i̇kisi de jel ürünü seviyorlar. Lan Eydin o jel e, kremlerini çok seviyorlar diye. Bunun yapısını sevmemişlerdi. Onlar için bir tık krem yani bu. Jel değil, krem yapısından herhalde rahatsız oldular. Elif öyle söylüyor en azından. Nur Efşan sen de görüyorsan hırım yapabilirsin ama ben sevdim içerik bakımından zengin bir ürün böyle yaştan bakayım üzerine ne yazıyor onarıcı etkisi varmış cildi sakinleştiriyor ki doğru onarıyor evet benim egzamalarım varken yatıştırıyor ve nemlendiriyor kesinlikle nemlendirmesi süper dediğim gibi bu ürünü 3 hafta yaklaşık olarak tek başına performansını gözlemlemek için başka hiçbir şey kullanmadan tek kullandım ve o esnada cildim artık böyle isyan etmeye başladı ve o isyan sonucunda kendisine geçiş yaptım gayet de güzel, gayet de memnunum sonuçtan. Yine bittikçe alacağım gruplardan biri. Şöyle söyleyeyim, bunlar içerikleri mesela bu yaşlanma karşıtı bir ürün değil ama hani o içerisindeki antioksidan gruplar sayesinde. Ve cildi gerçekten üst seviyeden nemlendirdiği için cildimiz de nemlenmediği zaman özellikle yaşlanmaya başladığı için o nem bariyeri zarar gördüğü için çizgiler oluştuğunda. Böyle bir e, doyurucu bir ürün. Öyle ifade edeyim. Size şunu da göstermek istiyorum. Lani Gin Lip Glow Lip Balma. Şimdi ben bunu niye aldım? Bu e, ürün benim aşkım olur kendisi. Şimdi bu olmadan yaşayamıyorum, bamlılık yaptı. Dudaklarımı kurtarıyor. Gün içerisinde ama bunu yanımda taşımak istemiyorum çünkü parmağımı bandırarak sürüyorum. Aplikatörü üzerine monte bir şey değil, onu at çantaya. Ha kılıfı var yok bu ama ben uğraşamıyorum. E, Çantada da taşımak hijyen açısından mantıklı değil. Oraya dokunuyoruz, buraya dokunuyoruz, sonra gel buna dokun, gerek yok. O yüzden şunu denemek için aldım. E, çok güzel gloss falan böyle. Öyle yapış yapış bir etkisi de yok aslına bakarsanız. Ama lip e, mask kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir tık daha sıvı bir yapısı var. Artık bu çıktığına göre e, bunu anlama gerek yok diye düşünüyorum. Bunu tamamen gün içinde çantada taşıması kolay olsun diye aldım. Öyle. Heh, şimdi geldi bakın. de. Evet sonuç bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Göstereceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. Yok ya. Arkadaşlar gösterdim. Sadece son olarak şunu göstereyim. Aslında ben buna özel bir video yapmak istiyorum çünkü ürün gerçekten süper. Ee, Hera'nın White Program Deep Cleansing Foam e, krem ürünü geldi. Temizleme ürünü. Daha önceden kullananlar için bu kabı gösteriyorum. Kendisi yenilendi. Melasol teknolojisiyle. Şu pakette e, Sunshot'ta satışta. Bu bebek de satışta. Bilginiz olsun. Almak isterseniz, bekliyorsanız eğer satıştalar ikisi de. İkisi de muhteşem ürün. Bu zaten şu an elimde kullandım. Bu da kullandığım bir ürün. Bu da çok kremsi, çok yumuşak. E, bunun deki karşıtı etkisi var. Beyazlatma etkisi var. Fark etmeden peeling yapma etkisi var. Var da var. Bir sürü şey var. Bir ara detaylı da post yaparım ya da burada anlatırım. Ama şu an için video bitsin istiyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz neler kullanıyorsunuz veya bu ürünlerin içinde kullandığınız şeyler varsa yorumlara bırakırsanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. abi de tabii like yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.